Temiz toplum, temiz insan diyelim evet. ve sağlıklı bir yaşam, kaliteli yaşam için hep siz değerli hocalarım diyor ki mutlaka kendimize bakacağız. Spor şart, evet. küladan uzak duracağız ve bu sıkıntılar beyin dalgalarının etkisi var mı diye de ileriki programlarımızda açarız daha detaylı konuşuruz ama evet. yayın önce sizinle konuştuğumuzda Günay önemli bir ameliyattan çıktım. Hocam evet. Belfut'u ile ilgili ee, çalışmalarınızı takip ediyorum, beyin cerrahisine ilişkin ameliyatlarınızı takip ediyorum dediğinizde bana birkaç resim göstermiştiniz. Rica edelim yönetmenimizden. Ee, Mert e, ekrana yansıtabilirsen e, o e, görüntü üzerine de konuşmak istiyorum. Çünkü vücudumuza nasıl bir rahatsızlık veriyor? Değerli hocam az önce bahsettiği takım arkadaşlarından, ekip çalışmasıyla sizlere sağlıkta eniyi hizmeti verdiğini. Biz vücudu evet. bozuyoruz hocam, sizler toparlıyorsunuz. Orada da işte çok iyi bakmak ve çok Tabii. doğru bir tedavinin. Tabii. Mesele bozmamak da aslında. Evet. Yani bu hani sebeplerini başta biraz konuştuk ama evet. e, bel kaslarımız, e, eklemlerimiz, e, kemiklerimiz bunların hepsi, bunların hepsi çok önemli. E, omurgamızı e, dik tutan e, elemanlar. Bunları, bunlardaki herhangi bir zayıflık, bunların herhangi birindeki eksiklik, tabii oradaki bozulmaya sebep oluyor. Bu bozulma, bu bozulma olmaması önemli. Ama olduktan sonra tabii ki bizler elimizden gelen gayretle gerek bir beyin cerrahları gerek fizik tedavideki arkadaşlar gerekli müdahaleleri yaparak bu durumda hastaya yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet. Resim. Ekrana yansıyor mu arkadaşlar? Resimde çünkü önemli bir e, ayrıntı ve detayı da görmüş olacağız. Burada <gülüyor> tabi ekrana yansıyan görüntü üzerine konuşalım. Evet. Kalsın arkadaşlar. E, hocamın bilgileri ışığında. Sonra alırız ekrandan. Bu, bu hastamız bayan mı erkek mi? Hangi şikayetlerle geldi ve şu an ekranda gördüklerimizi biz anlamıyoruz. Tabii biz anlatırsanız hocam. Evet. Yani şimdi <gülüyor> e, bu bir bayan hastanın filmi. E, gördüğümüz gibi orada kocaman siyah Aşağıya doğru sarkan bir yapı var. Bu işte hastanın sağ bacağında dizden kalçaya kadar olan bölgesinde şiddetli ağrı ve yürüyememe. Bu tekerlek sandalye ile gelen bir tabi. Evet. yürüyemeyen tekerlek sandalye ile poliklinimize başvuran bir hastaydı. Sağ bacağında dediğim gibi belden başlayan kalçayla diz arasında yerleşik olan şiddetli bir ağrısı vardı. Bunu ameliyat ettik. O yukarıda gördüğümüz parça da çıkardığımız bel fıtının evet. görüntüsü. Hani insanlar çok merak ediyorlar çıkan parça. Onlar tabii biz evet. hastaya vermiyoruz aslında. Bunlar patolojiye gidiyor. Ama ben bir fotoğrafını hani sizler için. Paylaştım. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, i̇nsanlar çok merak ediyorlar bu bel fıtığı nasıl bir şey. İşte böyle e, yarı kıkırdak yarı yumuşak e, bir doku e, çıkardığımız böyle büyük bir parça. E, bundan sonra hasta tabii çok rahatladı ve e, mutlu bir şekilde evinin yolunu tuttu. Ertesi gün de yürüterek evine gönderdik hastayı. Şimdi bir yandan resme bakıyorum. Bir yandan da o çıkardığınız yere ekleme oluyor mu? Ya da vücut nasıl toparlıyor? Diye evet şöyle şimdi e, mikrodiskektomi yaptığımız ameliyatlarda yerine herhangi bir şey koymuyoruz. Sadece fıtığı alıyoruz. E, bazen sadece çıkan parçayı alıyoruz. Bazen çıkan parçayla birlikte orada çıkması muhtemel parçaları da alıyoruz. Evet. Ama bazı durumlar var ki o zaman e, daha farklı işler yapmak zorunda kalabiliriz. Mesela, mesela? mesela tekrarlayan fıtıklarda. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı yani altı defa ameliyat olan bel fıtığı hastaları Nedenini var mi soralım. Şu, e, yalnızsa lütfen düzeltin. Şimdi evet. kişi rahatsızlığını hissettiği zaman ve anladığım kadarıyla bu örnekten yola çıkaraktan gidelim. En son sandalyeyle ile geldi diyorsunuz, Tabii, tekerlek, tekerlek sandalye gelen bir hastaydı. Biriktirip bu. geldiği için mi, ihmaleti yoksa bir anda evet. bu tetiklediği için mi, ya da doktor arayışı mı, ya da ilk ameliyatı mıydı hocam? Tabii ilk, ameliyat. ilk Evet. Şimdi ne yaparsak yapalım, literatürde %5 ile %15 arasında değişen oranlarda bir nüks, tekrarlama, Belfton'da tekrarlama oranı bildiriliyor. Evet. Bunun çok çeşitli sebepleri öne sürülüyor ama kesin bir sebebi yok maalesef. Daha çok işte oradaki yapıların zayıflığı buna sebep oluyor aslında. Ameliyattan sonra bizim tabii hastalara mutlaka öneriyoruz bel kaslarınızı oradaki yapıları kuvvetlendirmelerini öneriyoruz. Oradaki yapı belimiz ne kadar kuvvetli olursa, omurgamız kendi başına ne kadar kuvvetli olursa bu fıtığın tekrarlama riski o kadar az olur. Ama diyelim ki ne, yap, ne yaparsak yapalım tekrarla ikinci ameliyat olmak zorunda kaldık. O zaman ikinci ameliyatta biz hastaya bunu öneriyoruz. Ne öneriyoruz? Ee, oradaki hareketi en aza indirmek için sabitleme. Ee, nasıl yapıyoruz? Nasıl? Halk arasında platin denilen aslında titanyum vidalarla yaptığımız bir ameliyat. O, o iki omurga kemiğinin e, vidalarla ve e, demir çubuklarla, daha doğrusu titanyum çubuklarla e, veya bunlar başka materyaller de olabilir. E, bunlarla sabitlenerek oranın hareketini en azından indirip fıtığın tekrar oluşmasını önleme yöntemine gidiyoruz. Veya çok e, orası bozulmuşsa fıtığı aldığımız yere yani o iki kemik arasına, iki omurga arasına e, bir kafes yerleştiriyoruz. Bu, bu sayede Fıtığın bir kere daha tekrarlamasını çok yüksek oranda çok yüksek oranda önlemiş oluruz. Tabi bu ilk ameliyata göre daha uzun sürebilen biraz daha meşakkatli. meşakkatli bir ameliyat olmuş oluyor. Bizim pek hoşumuza giden bir şey değildir fıtık tekrarlaması Çünkü fıtık tekrarladığı zaman, bu dediğim ameliyat CHT'ne gitmek mecburiyetinde kalabiliyoruz. Bu hasta için de bizim için de çok sevimli olmuyor. Ama tabii ki hasta, hastanın iyiliği için bu ameliyatı mutlaka yapıyoruz. Ve ondan sonra pek tekrarlamaz.